Söyleyeyim. Kodu söyle kardeşim 31-31 Ne? 31-31 Ya yürü git ben oyunu biliyorum dostum Ben oyunu ustasıyım watch this Hangi kablo? <gülüyor> <gülüyor> Bismillah <gülüyor> İlk bomba çözüyorum abi hiç oynamadım Hayatimiz Başlaaaahhhhhh Başlaaaahhhhhh Eee sen bana öyle düzesinler söyle Şehitonu tıklattı tamam mı? Tamam BATTIK Ağzımı kullanmam lazım Eee kankam Karıma dönmek istiyorum hadi Abi ters bayrak tıklaman gerek işte Tamam Abi, Abi o... ters bayrak ters bayrak yani, Tamam <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ters baylar. Kırmızı tamam. çıktı Tamam sen çek Ne? Bu kadar mı? İmha Adili Çok kötüyüm bu işte <gülüyor> Dostum işe yeni oldun sakin ol Karım oh. beni hayatta kalmış yaşı şey sıkıntı yok Klonlarımı biriktirdim evde onları... Ok sen de yere geç Eski bir şey yenildi Dostum iki çarpım var İki çarpım var Yatağlar yaparsam öleceğim hani Ananı <gülüyor> Hep seni Kaka 3 dakikanız var Senin gibi ha rehberine sokayım Ya sikerim <gülüyor> senin gibi rehberi ya Ses satın 2 2 Lan kaç etanlar et Sen bir işin mi işte Narda bunu geçirdim Aferin Aferin Aferin Aferin İçeriyo Bizi mesaj Abi mort kodu geliyor burda ya Boku yiyoruz Abi mort kodu sana güveniyorum benim o kodu kemirim var Orkudu Mort Ya senin kafana tüküreyim doğru olana bak Gene sıradakidir bak Niçin? Niçin? Sonuçta 30 saniye Son Son Son Son dire dire soliş Bitti. O tanımaz. Tabii. Hadi level miyor. Direnin Ya çık. Tersini kendin Hiçbir şey diyor. Zafer yok. Beyaz <gülüyor> Yanlış çıktı sağ. A <gülüyor> Ben bombayı sikimle çözüyorum <gülüyor> tamam mı? Necati oğlum bomba varmış dedim 500 dolar falan var Tamam ne tamam dedi Asgari ücret yetmiyor zaten dolar 7 lira olmuş Çayımı da içeyim Necati şimdi söylüyorum sana Necati 4 var ekranda Necati 2'ye bastım hatırlamazsan senin anasını Necati adamsın bitirdik Necati kolaydı Necati Necati kablo var 4 insanı senin ama adam. adamsın Necati kanka dör. necati dört kablo var 3 <gülüyor> siyah bir mavi var Necati 3 siyah bir mavi var diyorum 3 siyah bir mavi var <gülüyor> Sadece bir tane mavi kablo mu? Evet <gülüyor> Şekiller var Kıyan <gülüyor> Necati Necati ben çayım içmeye gidiyorum <gülüyor> Kolay beşli dolardı Ah Allah aşkına kuklağın adlı aptalası öyle O çırtma bombaları Benim işim gitti abi Haliye Allah'a sana kolay gelsin Ben kabul ediyorum Yeşil o zaman yeşil Desene ya Tamam <gülüyor> <gülüyor> Ben sana dördüncüye bastım diyorum Üç Üç beş yüz abi ya Baksana Bir Sana güvenmeli miyim? Kadın <gülüyor> Olmadı teşekkür ediyorum <ederim. gülüyor> Öğretmen <Ya. gülüyor> İki montladı bak <gülüyor> patlatayım mı? Olur <gülüyor> lan <gülüyor> <Ya, gülüyor> O zaman 3, üç nokta mi? Üç 82. 82. 82. 92. 82. 82. Okay. Sayaç var mı? Hayır yok, kaç mı ya? Altında <gülüyor> e, R var bu, o da haberin olsun mı, var mı yok, hayır abi. Param var mı? Var. Sizden param diye bir şey var mı? Var var. Allah ne var? Alarm, alarmın amı var. Şey. Sallayarak apta. Abi bu beyaz alakalı bir şey.